Nasılsınız? Tamam. Yasın, biz de çok daha kazan gelin. Başkanı. Başkanı. dolaşıyoruz. Sorun sıkıntılarına ortak olmak istiyorum. Merhaba. yapıyoruz? Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? biz dört kişiyiz. Dört kişiyiz. Faturalar, kira, işçi otarıyor musunuz? Nasıl? artık. Nasıl? Otar mı? Evet. Burcak'ta böyle hep anlatırız, anlatırız, derdiye çağrımız yok, dinleyelim. Tualetlerimiz oluyor ama bir taşını alacağız. E, kaç defada belediyeyi aradım, üstü basın bakalım. Belediyenin asıl hizmet etmesi gereken noktalardan bir tanesi Kesinlikle caddedir. Bir en basit yapılabilecek hizmet caddedir. Kesinlikle. Kesinlikle. Belediye bir caddede de hizmet yapamıyorsa, bir caddenizi de yapamıyorsa ne yapabiliriz aslında? Hı. Hı. Hı. İnşallah Hı. üzerinde duracağız. An, yine söyleyeceğiz. Var mı isteyiniz? Buna razı olsun. Başka zaman şey yok mu abi? Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hakim abi, siz selam edin. Kolay gelsin. Çavanın başı, il başkanı, ödürüyor. Şey. Evet, karım. Evet. Eee, abişe fosaklar bir şey bitti ki, bahar bitti ki, mavsiyle, karimle, o istemezdi. Eee, bu, maalara ki, Müslüman hafif teyzeye faiseye, karamel çeyne, kancına, başka, çıta o dünya ne o kadar belki de bir ya, i̇nşallah falı işi var. Allah razı olsun. Allah razı olsun. dolaşıyoruz. Özellikle sonu sıkıntılarında o top Nasıl gidiyor? Evet. Süper şükür Allah'a. Çok güzel gidiyor. Allah yardımcınız olsun evet. bir beklentiniz, bir isteğiniz var mı? Allah ya? razı olsun hocam. Öncelikle affedinizi. Öncelikle sana. Allah Ve bereket olsun inşallah. Kolay gelsin. İl Teşkilatı olarak bugün Nihat Aykut esnaflarını dolaştık. E, maalesef esnaflarımızın sorun ve sıkıntıları çoktur. Faturalar bir taraftan, akaryakıt bir taraftan, e, fiyatların istikrarsızlığı bir taraftan, her gün zam üstüne zamın gelmesi bir taraftan. Ama özellikle bu caddede, bu konumda bulunan esnaflarımız caddelerin uzun bir süreden beri yapılmayışından çukurların açılması ve o çukurlardan, geçen arabalardan kaynaklı tozların çıkması, o tozların esnafı ve reyondakilerini kirletmesi ve tehlike arz eden özellikle lastiklerden fırlayan o taşların camlara, araç camlarına ya da Allah muhafaza bir çocuğun gözüne başına dengelme riski yüksek burada. Halbuki bir belediyenin en temel en öncelikli yapması gereken hizmet caddelerdir. Caddelerin onarımıdır, şehirleşmedir. Yani insanların yaşamına layık bir şehirleşme hayatı sunmaktır. Yani belediye en asli fonksiyonu olan bu hizmeti de sunamayacaksa e, Halbuki bizim belediye başkan yardımcısı kadar ana caddemiz ya var ya yok Yani çok basit yapılabilecek hizmetler de eğer e, bu halktan e, esirgeniyorsa e, Yapılmıyorsa, halkın hizmetine sunulmuyorsa Ama aylarca halktan toplanan vergiler, paralar eğer başka yerlerde Yani temel ihtiyaçların dışında olan festivallerde ee, Harcanlıyorsa insanın aklına doğal olarak bazı soru işaretleri geliyor. Esnafımızı dolaştık, esnafımızın yanındayız. Dile getirdiği sorunları e, biz de gerekli yerlere ileteceğiz ve üzerinde duracağız. Bu konuda katkınızdan dolayı da size teşekkür ediyorum. Bu yol her dayım böyle. Her sene gel, kış, yaz bu şekilde. Bu tarafı yapıyor, bu tarafı bozuluyor. Bu tarafı yapıyor, burası bozuluyor. Ha, burası her gün gelip böyle kum döküyorlar, aynı bu şekilde. Hemen bozuluyor yani. İzlediğiniz Bir şey de demek üzere. <gülüyor>